Şimdi bizim kullanmanın üniversitesi 200'lerde temelde iki tane zaman şekli vardı veya zamanlama elemanı vardı. Bunlardan bir tanesi ton, diğer top. Ton rev dediğimizde aslında ton zaman üresinin sayısal değerini veya hafıza değerini kaybetmeden toplaya toplaya gittiği bir zaman üresiydi. Şimdi girişlerle bu girişlere bağlı olarak çıkışlarımız olsun. Şekliye bakacak olursanız bu size, bu şekli size yani bir zamanlama elemanına giriş uyguladım, o zamanlama elemanından bir çıkış aldı. Grafik ne diyor? Zamanlama elemanına bir giriş uyguladım. Bu zamanlama elemanı, zamanlama elemanı t gün süresi saydı, t gün süresi sonunda zamanlama elemanına çıkış verdi. Daha sonra girişi kestiğinde zamanlama elemanı çıkışla kesildi. Bu beni niye hatırlatıyor? Kullandım hangi zaman ölçüsü hatırlatıyor? O bize, bize Standlar, bu yüzden piyasalarımıza kullanmış olduğum sıkların ton zaman öresi. Niye bu işi? Herhangi bir input veya başka bir kontak var ton zaman öresine, yani 37 diyelim. Ton zaman öresine giriş uyguladığımızda, bu bir input veya başka bir şey ton daha başka bir şey, ton daha ne diyelim? Input sıfır noktası mı diyelim? O zaman burada indiğim yerinin içinde oldu. Sıfır noktası mı oldu? Giriş kuruladığında ton zaman böler süresini sayacak ve T37 kontağını burada ayarlamış olduğumuz değer kadar saydıktan sonra çıkışa kontağına yansıtacak. Burada çıkış olarak isterseniz ne alalım? Bir merkez 0.0 alalım. Bunun benim için de alıp ne? Merkez 0.0. Bu bildiğimiz ton zaman böresi kullandığımız ton zaman böresiydi. Burada ilk görüntüye başlık giriş uyguladığında zamanlama elemanı çıkışı vermiş, daha sonra girişi kesmişin, giriş kestikten sonra zaman saymış ve vermiş olduğu girişi zamanlama elemanı da kesmiş. Bu benim yani standart olarak piyasada kullanmış olduğum zaman önerdi, çok zaman önemli Neydi top önemli? Bir giriş uygulayalım, bu sefer ne diyelim girişe? Örneğin q bir giriş verdi herhangi bir konta. Top zaman bölgüsüne geldik. Bunları T38 diyelim. Nasıl isimler, ne kadar yönden biliyorsunuz bunları. Zaman çarpma anlayabiliyorsunuz. Burada bir zaman değerim var. Daha sonra, o zaman ne oldu benim inputum? Q0.3 oldu. Daha sonra T38. Benim bu seferde neye çıkış versin? Q0.6'ya çıkış versin. Altında ne oldu? Q0.6'ya 6 olan. Zaman ölüsine inputu verdiğim zaman zaman ölüs kontakları konum değişirdi. Evet. Konum değişirdi çünkü çıkış verdi. Evet. Daha sonra girişi kesti. Zamanı saydı burada girmiş olduğun değer neyse onu saydı. Daha sonra kontaktları ilk konuma yani açık konumuna geri gelerek 0.6 çıkışını kesti. Şimdi bunlar piyasada kullandığım temel zamanlama elemanlarıydı. SED 300'de 5 veya 5 tane zamanlama elemanı var. Hani bizim kontrol kullandığımız zamanlama elemanları var ya veya işte başka bir PLC'nin içerisinde çok farklı zamanlama elemanları olabiliyor. Flaşörler olabiliyor, açmada, kapamada, gecikme gibi işlerler veya hem açmada hem kapamada gecikme gibi olabiliyor. Bu şu, ya bizim PLC'nizde bu yok. Böyle bir fonksiyonu kullanamayız değil. Aslında temelde bu iki zamanda kullanarak siz PLC'nizi istediğiniz kadar zaman diagramları veya zamanlama elemanları oluşturabilirsiniz. Hatta piyasetinizde oluşturmuş olduğunuz bu zamanlama elemanlarını kütüphane şeklinde kaydedersiniz. Onları inşallah göreceğiz. Daha sonra herhangi bir projenizde bu lazım oldu, çekersek kütüphanesi kütüphaneler sanki çok farklı bir zaman ve gibi kullanacaksınız. Örnek olarak şu. Bu hem açmada hem kapamada gecikmenin bir Böyle bir şey var ee, zamanlım elemanım var nesilin 200'in içerisinde? Yok. Böyle bir elemanım yok. Tamam mı? Ama bu elemanı sen tonu, topu veya işte başka elemanları kullanarak oluşturman mümkün. Örneğin şimdi bu bana neyi hatırlatıyor? Şu kısmı ton zaman bölgesini hatırlatıyor bu kısmı ton zaman bölgesini hatırlatıyor. Burada çok çeşitli versiyonlarla bunu bulabilirsiniz, şu anda sizi bıraksan merkez 6-7 çeşitli Siz bunu oluşturacaksınız, bir yardımcı merkez kullanacağınız, setleyeceğiniz ve setleyeceğiniz başka bir şey yapacağınız kabul. Şu fonksiyonu bana versin, kabul. Şimdi bir başlayalım. Önce. İput ne diyelim buna? İput 0.4 diyelim de input mi? İput dediğim elemanı. Tamam mı? O zamanın input 0.4 ile diye bir ton zaman bölümü çalıştırayım. T37 olsun. Ve T gibi bir değer ayarlayayım. Yani. Hani benden T istiyor yani. Tamam mı? Şimdi bu zaman bölümünün çalışmasına bir bakalım. Oradaki nardesini yapıyorum. T37 çıkışımda ne olsun? Merkez 0.6 olsun. Tamam mı? İsterseniz farklı şey olur. Gelsin merkez 0.6'yı çalıştırsın. Bakıyorum, input'a bastım, input'a bastım, zaman öner süre saydı, t süresi sonra burayı kapadı, burayı çalıştırdı. Yani, şu kısmı aslında ben oluşturdum. Öyle değil mi? Yani başlangıç kısmını ben oluşturdum. Peki bu devrede sıkıntı ne? Şu noktada, input'u kestiğimde, 1 kutu kestiğimde ne olacaktır? Benim çıkışım kesilecektir. Yani şu buradan kesilecektir. Öyle değil mi? Benim çıkışım buradan kesilecektir. Ama ben kesilmesini istemiyorum. Bir müddet daha, T süresi kadar veya ayarlaması farklı bir zaman kadar da çıkışın konusu. Orada öyle önce ben ne demiştim size? Bana tolk zaman bölgesini hatırlatıyor demiştim. Öyle değil mi? Şimdi buraya bir adet de tolk zaman koyalım. Tamam mı? T38 gibi bir tane FOX zamanı meclisine ekledim da T dedim. şimdi ne oldu şuna benzer bir zamanı FOX'tan elde edeceğim ama aşağıda kontakları nasıl kullanacak bunu isterseniz böyle bir deneyelim hocam getiririz T38'in kontanı buraya koyuruz şimdi bakalım T38'in kontağı buraya koyduk koyduğumuz zaman ne olacak şimdi input'a bastığım anda 10 Top zamanı ölen devreye girecek, ton zamanı ölen zamanı sayarken, top zaman ölen pat diye kapayacak, yapısı gereği, öyle değil mi Çıkış Çekişi çalışacak. Ne istiyorum? Beklemesini istiyorum. Öyle değil mi efendim? Bunu yemeyelim. Hocam, bunu kapınızda kullanırız. <gülüyor> Bunun kapalısını kullandığınız anda, yani top sanaryosunun kapalısını kullandığınız anda da RUN PLC'yi benim RUN yapmama gerek kalmadan veya düzeltiyorum, RUN yaptıktan sonra herhangi bir giriş vermeden 38 üzerinden çıkışım çalışacak. Input verdim ve vermedim. Ama RUN yapar yapmaz da otomatik kapalı motor üzerinden çıkışım çalışacak. Bu da benim işime gelmedi. Şimdi... Ha şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hocam, işte buraya bir tane daha merkel falan bir şeyler koyalım da ilk etapta bu devreye girmesin, olabilir. Bu da bir düşünce tarzıdır. Ama bir de ben bunları bir seviyip bağlamak istiyorum. Bir ekstra bir daha merkel falan kullanmanız gerekecek. Gidimi... Kaçtı? E38 mi yine? E38 zaman bölümü buraya koydum. Top. Bir daha basıyorum. Print'e bas, de bas. MEX'e de geri girdi. Geri girmez. T38 boyu kapadı mı? Evet. Kapadı. Ama ne oldu? T37 hala zaman sayıyor. Çalışmadı. Evet, çalışmayacaktı. Öyle değil mi? Zamanı sayıp T süre sonunda geldi. T37 bir böyle kontahtan kapadı. Çıkışım çalıştı. Evet. Şu anda şu giriş kısmının altında oluştu. Tamam mı? Ondan sonra elimi çektiğinde bir müddet daha çıkışın çalışması istiyor. Yani şu kısım. Bakalım olacak mı? Elimi çektiğim anda T307 zamanı sıfırlandı yani buradaki kontağını açacak merkez sıfır nokta altı devre dışı İstemediğim bir şey. Onun nasıl devamlı çalışmasını isterim. Tamplardan alt üst seviyelerden hatırlayın. Tamam Buraya ben gelirim. Merker, 0.a'ların kontağına koyarım. Bakalım şimdi ne olacak? Basıyorum input 0.4'e, T-37, T-38 zaman saymaya başlıyoruz. T-38 burayı kapadı. Hop olduğu için T-37'in süre sonunda burayı kapadı. Merker çalıştı, evet. Merker kendini mühür Daha sonra elini çektikten sonra T-37 devre dışı tatsa da Merker üstünden, üstünden çalışmasını sürdürüyor. Ha daha sonra ne oluyor? Top zamanı ölecek. Vermiş olduğunuz zaman sonunda top zamanı ölen buradaki kontağın aceler motor değer arışı kalacak. Yani hissediğin çiğ oluşturdu. Bakın böyle bir komisyon yok ama şu yapıyla ben bu komisyonun alabilirim hissediğim şekilde kullanabilirim. Dediğim gibi bunu bir PLC'de falan haline getirip daha sonra hissediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hatta bir yabancı sede var. Esin 200 noktada diye Orada SD200 ile yapılmış kütüphaneler var, örnekler var. Tamam mı? Şimdi gelelim buna. Bu biraz... Top zaman öğretisini hatırlatıyor mu? Şu. Top zaman öğretisinde olay nerede başlıyordu? Şu noktada başlıyordu. Öyle değil mi? Yani top zaman öğret, tekrar ileride mutlaka. Top zaman nerede başlıyor dolar? Zaman sayma girişin kesilmesiyle. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorum buna. Burada girişin kesilmesinden başlamıyor zaman. Input'un verilmesinden başlıyor. Öyle değil mi? Şimdi bunu bir zaman öğrenmeyi yapalım. Input olarak birini diyelim. Input sıfır noktada iki diyelim buna. Auto'da Q 0.4 Input 0.2'yi verdi. Top zaman görene T40 diyelim. Top zaman görene verdi. Bu top zaman görene geldi T40 iyi çalıştırdı. Q 0.4'ü çalıştırdı. Burada sıkıntım ne? Burada sıkıntım şu. Bu konuda elimi çektiğin zaman veya ipuçlar elimi çektiğim zaman, elimi çektiğim zaman ne oluyor? Çıkış çalışıyor. Peki ben piyasada bir şey mi biliyordum? Bir konta. P konta. P konta ne iş yapıyordur? P, P konta verdiğiniz ilk anda çıkış veriyor, ilk çevir. Ki bu çevirin piyasanın program hükmüne bağlı olarak yüz bin saniye geçmiyordu. Öyle değil mi? O çevirde piyasa çıkış veriyor, ondan sonraki çevirden de piyasa çıkış vermiyor. Bakın, butona bastım. Butona bastığım anda, yani şu yükselen kenarında Siz bir noktada yükselen kenara falan geldiniz mi daha geldiniz? Şu yükselen kenarında Ne oldu? Input 02, P konta üzerinden bir çevirde çıkış vermiyor. O çevirden sonra çıkışı veya şuradan beslenmesi kayıptı, zamanlama elemanının beslenmesi kesildi, kesildiği için otomatik faliye başladı, zaman sahneye başladı. Öyle değil mi? Yani ben aslında şuradaki bağımlılı, topladaki bağımlılı, nereye çekmiş oldum? Buraya çekmiş oldum. Yani oradaki bir çevirmeye çekmiş oldum. Bakın böyle bir zamanlayan yok ama P ponta kullanarak topl zamanlayıcının bu şekilde ne yapıyor? Kullanabiliyor. Veya bizim e, kullanmış olduğumuz şeyler vardır. Şöyle izliyorum, siz ailesi gibi yok falan diye şey yaptınız mı? E, Görmüşsünüzdür az önce. Hani sıralı için veriyor. Evet. O bir periyodik çalışmadır aslında. Diğerisinin içerisinde bir tane küreçör zaman olabilir veya zamanlı ve yamalama olabilir. Tek olarak onu kullanabilir. Bizim burada alfa zaman şeyleri, alfa piyasının içerisinde var öyle bir şey. Yani çıkışı istediğin zaman ayarlayabilir, tek bir blok şeklinde zaman üyesi. Şimdi, o da nedir? Input 0.0'ları, şeydi. Zaman verifiyle, şöyle in diyelim. Tamam mı? Şurada çıkışım olsun. Piyodik olarak çıkışıyor ya, yani, çıkıyor. İmpulsu bu, nöbelsu bu çalışıyorlar. Geldi bir tane T37 ton zaman öyle çalıştırdı, tamam mı? Şöyle arayelim diyelim, T diyelim, T diyelim, T diyelim, T diyelim, artık böyle bir şey diye hani girişip kesiyor çünkü o ana renk geldi. İmpulsu bu, nöbelsu T37 çalışıyorlar, tamam mı? Eee... E D37'in açı üzerinden veya kapalı üzerinden ben gittim bir Q0.0 Şuna ne dedik, input 0.0 Buna da Q0.0 diyelim. Gittim, Q0.0 çalıştıralım, açını mı kullanalım, kapalı kısını mı kullanalım diye düşünürsek Kapalı kullanmanızda, flashör devreye girmeden veya e, şöyle söyleyeyim, input alasılmadan kapalı kontrol üzerinden evet. çalışacaktır. Açığını yaparsak da olur, 4.37'ye açık kontak kullanalım, açık kontak kullanalım, çıkış ne zaman çalışacaktı? Çıkış zaman sonunda çalışmaya başlar. fez ve sona. Hocam ben verir vermez enerjiyi, çıkışın yanmasını istiyorum, yani şu, şu devre ne, input verdik mi? Şu devre input'u verdiğimiz zaman çıkış bakın tevzü ve sonunda çalışacak evet. tamam mı? hocam ben bu istemiyorum input'a basar basmaz küreçör çakmaya başlasın diyebilirsin yani şurada oluyor diyebilirsin Ha eğer şu zaman gitmesi bana bir sıkıntı yapıyorsa onun da kolayı var ne yapalım? getirin buraya input bu sıfırın output sıfırın kompaneli izlerine kullanırım bu değil, 255 adet kullanabildiğim yükü, sıfır noktası bu adet kontaklardan biridir. O ekstra bir yük getirmez. Programı çok kalabalık değilse. Şimdi, koydum mu? Koydum. Bunun kapalısını artık kullanabilir miyim? Evet. Kullanabilir. Tamam. Şimdi, T37'i ne zaman sonra buraya açtı mı? Açtı. Ondan sonra 1 TL'ye saymam gerekiyor mu? O saymış olduğum T süre sonunda tekrar sistemin başa dönmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Yok. O zaman, bir adet daha T38 kullandım, yine ton. Bunun zamanında 2T yaptım. Tamam mı? 2T sonunda benim sistemin başa döndürmesi lazım. Sistemin başa döndürmeyene ben ne yapıyordum? O şeyi e, zaman bölgesini kapalı, kapalı kontrol yapıyordum input 0.0'u şuraya taşıyalım input 0.0 t38 bakıyorum sisteme şimdi nasıl çalışacak input 0.0'a bastık input 0.0'a bastığında kapalı kontrat input kaparlardı t37 kapalı üzerinden çıkışım çalıştı aynı zamanda kapalı input 0.0 t38'in kapalısı üzerinden t37 ve t38 çalıştı 3 saniye ve saniye ne kadar zaman ayarladıysanız o süre sonra buradaki kontağını açtı, çıkışı kesti. Diğer ikinci zaman değerinde ise yani şuraysa D2T değil mi? 2T de süre sonra buradaki T38 kontağını açtı. Kontağını açtığı zaman hem T37'nin hem T38 kendisinin zamanlarını attı, şey, enerjisini attı, kesti. Niye gibi bir zaman önemli? Girişim kesildiği zaman kendisini sıfırlıyordu, evet. evet girişim kesildi, kendisini sıfırladılar, kendisini sıfırladığı için T37 burayı kapadı. T38 de burayı kapadı. Flaşörüm tekrar devreye girdi, T38'in üzerinden de T37 ve T38 tekrar zaman saymaya başlıyor. <gülüyor> Mesela böyle bir flaşörüm de yok zaman arasının içerisinde, dediği gibi bazı kıyaslilerin içerisinde kopmuş olabilir. Ama burada bu komisyonu kendiniz yapmanız mümkün. Söyledi. T35 ile T38 var ya hocam. He. Onlarca Onlar bir yanlışlık yok mu? T. T? Biri T zamanında demedik mi? Tamam, bir T. T saydı. Saymaya nereden başladı T38? Şu noktadan başlıyor. Peki iki T geçmeyecek mi zaman? Yani tamam. Öteki, öteki başlangıçta kapatmayacak mı? Şura, şurada başa dünmeyişti sistem. Anladım. Ben bir şeyle karıştırdım ya, yani iki şeyle şey... olsun, buraya ne kadar gidersek beni fark etmem. Benim için burada teorik bir çalışma vardır. Anladın mı? Şurada benim için teoriyelik bir çalışmalarız. İlk eserinde başarılıdır. Ha, ilk kutu ne zaman keserim, o zaman da olur.